Patlamaz değil mi abi? <gülüyor> Merhaba sevgili Webtekno takipçileri, yanımızda Abdullah Usta var. Hoş geldiniz Hoş çekimimize olun. teşekkürler. Hoş Bu videomuzda arkadaşlar Abdullah Usta ve sizlerle birlikte benzinli bir arabanın motoruna dizel yakıt dökersek ne olur ona bakacağız. Bu özünde bir su motoru yalnız arabalarda bulunan motorla birebir aynısı. Yani bunda aldığımız sonuç eşittir arabadaki motorda aldığınız sonuç olacaktır. Aynen. Benzinle dizelin ne farkı var? Benzin uçucu, harlayıcı, yanıcı. Dizel ağır, buharlaşmayan, tek başına yanıcılığı özelliği olmayan bir sıvı. Peki neden daha pahalı benzin? 100 litre bir petrolden benzini daha az çıkartıyoruz. Dizel daha fazla çıkartıldığı için. Çekimden önce birkaç saat rölaj yaptırdık. Yani biraz çalıştırmanız gerekiyor sıfır motoru. O nedenle içine benzin koyduk. Daha sonra bu benzini boşalttık yani tankeri temizledik. Tabi %100 bir temizleme değil ama kapağı açık, benzin uçucu yani şu an motoru çalıştırabilecek kadar bir benzin içinde yok. yok. İlk testimizde boş Boştepe'ye dizel yakıt koyacağız. İlk bunu bir deneyelim bakalım çalışacak mı çalışmayacak mı? Şu an benzinli motorun içinde dizel yakıt var veriyorum Coşku'yu. Veremiyor abi. Lütfi gel. Oğlum öyle çekilir mi ha? Neden çalışmadı? Benzinli motorda Guji ile ateşleme yaptığımız için basıncı, ortamın sıcaklığı, dizelin ateşlemesine, bu şekilde de motorun çalışmasına engel. Peki şu an bu adamın arabasının masrafı var mı? Şu an için bir masrafı yok. Şimdi arkadaşlar bunu da öğrenmiş olduk şu an motorumuzun ciddi bir masrafı yok. Aynen öyle. Bu sefer de arkadaşlar zaten hali hazırda içinde dizel var. Gelin buna bir benzin karıştıralım bakalım ne olacak? Arkadaşlar yapmamız gereken bir işlem daha var karbüratöre bulaşan dizeli de şu an elimizden geldiğince temizleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çalıştı mı çalıştı şu an rölantide motorumuz normalde böyle bir egzoz atmaması gerekiyor attı gördüğünüz gibi verelim gazı hocam Ne oldu? Yağı yakmaya çalıştı. Şimdi peki usta bizim motorumuz benzinliydi. Aynı durum dizel motorda olsaydı ne olacaktı? Motor parasına yakın masa çıkartacaktı. Eğer motorumuz dizel olsaydı fişi çekmişti. Peki Abdullah Usta'm biz takipçilerimizden bir iki soru aldık bu içerikle ilgili. Su katılmasını istiyorlar bir de. Patlamaz değil mi abi? Patlamaz. Patlar gibi konuşuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Patlamaz ama bakalım görürüm. Eminiz değil mi abi? Son kararın. Çekiyorum. güzel benzinden farklı olarak motor öksürmeyi bıraktı. Hem öksürdü hem de bir durdu bir çalıştı. Yakıta su karıştırdığımızda bize herhangi bir tasarruf sağlamayacak. %5 su koysam bana biraz daha kilometre fark ettirir mi? Fark ettirmez. Zaten aracımız şu anda gitmek istese de yerinden kalkamayacak. Masraf var mı şu an? Hala yok. Hala yok. Arkadaşlar tabii ki de geldik şimdi Webtekno usulüne. Ustamız şaşkınlıklar içerisinde ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Benzin depomuzda dizel var, benzin var, su var. Tabii ki de bir de kola bekliyoruz. Neter çalışmayacak. Aha da kola. Bir şey yapalım ya. Yapalım. Geliyorum. Yemedi. Son gazda deniyorum. Kolayı az koydusun <gülüyor> acaba? Lütfi kolayı az koyduk diyor. Dur o zaman. 0.2 mililitre. <gülüyor> <ben gülüyor> Tamamdır. Bu motor benzinsiz çalışmaz. Benzin, kola, dizel, su. Aslında limon suyu eksik. Şu an... Cinder Yarışıyor'un yeni bölümünde limon <gülüyor> suyundan kaçarsan arabayı ustaya çok götürür. Kola köpürdü arkadaşlar. O benzinli motorlardan olmaz. <gülüyor> Beklediğimiz şeyler. Hazırız. Çek. O nasıl çekiş? Hocam. Bu ne bilime oldu? ihanet. <gülüyor> limon suyunu biraz fazla koydum. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <gülüyor> Arkadaşlar gider ayak bir daha çalışacak mı merak ettik. O yüzden şimdi tankeri temizleyeceğiz. Vallahi ben çok merak ediyorum. Direkt çalıştıracağım. Usta bir tahmin alayım. Çalışacak. Çekiyorum. Çalıştı, çalıştı. herhangi bir sıkıntı yok. Şu an bir masraf var mı usta? Yok. Masraf da yok arkadaşlar. Eğer ki motorumuz dizel motor olsaydı anında fişi çekecekti. Bizde daha sağlam testler yapabilmek adına benzinli motoru tercih ettik. Çünkü kola döktük, limon suyu döktük falan filan. Ben şimdi içeriği toplayayım. Ufak ufak çıkalım. Evet arkadaşlar bu videomuzda araba motoruyla birebir olan 7 beygir 4 zamanlı bir su motoruyla birlikte acaba arabalardaki benzinli motorlar dizelle çalışır mı? Çalışmaz mı? Benzin dizel karışınca çalışır mı çalışmaz mı? Bir de webtekno usulü yaptık. Sonuç olarak gördük ki motorumuz benzinli işte çalışıyor. Benzin motor için arkadaşlar kısa vadede bir zarar olmaz. Bir iki seferden ama ben kar edeyim. Yarım litre benzin koyayım, yarım litre de su atayım derseniz. Alışkanlık yapmayacaksınız. 3-5 seferden, 5-6 kullanımdan sonra aracınızın, motorunuzun en minimal parçalarında bile torku birikmeye başlar. Torku, aynen. E artık videomuz da son buldu arkadaşlar. Abdullah Usta'm ben hem webtekno YouTube kanalı adına hem de takipçilerimiz adına sana çok teşekkür ödülüm içeriğimize katıldığın için. Sizler de arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şey bu bir ilginç bir durum da olabilir. Yorum bölümünden bize belirtmeyi unutmayın. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Arkadaşlar çoğunuzun bildiği üzere bizim bir et ticaret projemiz var. Adı teknostore.com Her iki yanda duran videolarda o projemizin YouTube kanalına ait. Dilerseniz o videoları izleyebilirsiniz veya ortadaki bağlantıdan teknostore.com YouTube kanalı abone olabilirsiniz tek nefesle konuşma çağdaş